Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Döviz kurları, altın ve gümüşte çok önemli gelişmeler var. Değerli dostlarım, güncel doğru bilgiler için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak açıp, videoya beğeni atıp, çok kısa olan bu videoyu, atlamadan izleyiniz. Bireysel yatırımcılardan ziyade, altına talep, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa karşıtı olan, Vietnam, Laos, Kamboçya, Rusya ve Çin Merkez Bankalarından geliyor. Merkez bankaları, 1967'den bu yana görülmemiş bir hızda altın topluyor. Söz konusu hareketlilik, bu ülkelerin rezervlerini dolardan uzaklaştırmaya istekli olduklarının bir göstergesi. Dünya Altın Konseyi'nin derlediği verilerde ise, altına olan talebin son 55 yıldaki herhangi bir yıllık miktarı çok aştığını gösterdi. Ayrıca, geçen aya ilişkin tahminler, merkez bankalarının resmi olarak bildirdiği rakamlardan çok daha büyük. Bu da altın sektöründeki dikkat ve gözleri, bildiğiniz gibi altın piyasalarında ikinci şahıslar, yani paravan alıcı olarak kullanılan önemli rollerdeki Kuala Lumpur Federal bölgesindeki altın balinalarına çeviriyor. Lakin aynı zamanda, geçmişte olduğu gibi, bugün de büyük altın alıcılarının kimlikleri ve motivasyonları konusunda spekülasyonlara da yol açıyor. Bu nedenden dolayı altın kesinlikle düşmeyeceği gibi yükselecektir. Bu söylediklerim, gümüş içinde geçerlidir. Altın ve gümüşte durum böyleyken, döviz kurlarında nasıl? Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, International Standard Industry Classification, Rev4 içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında Rev4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,2, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,7, Ocak-Kasım döneminde Rev4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6. Ocak-Kasım döneminde Yüksek Teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ise Neredeyse yok denecek kadar az, sadece %3. Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %60,7 artarak 5 milyar 447 milyon dolardan 8 milyar 756 milyon dolara yükseldi. Fiyat değeri düşük ve yetersiz imalat nedeniyle ihracat ve ithalattaki açık sonucunda Türkiye'nin dış borç stoku 30 Eylül itibarıyla 442,9 milyar dolar oldu. Borçlar, şişmeye devam ederek, bu sebeple de döviz kurları, Türk lirası üzerinde çok ağır baskılar oluşturarak, TL'de devalüasyona neden olacaktır. Ayrıca, önümüzdeki dönemde, ekonomik batakhaneye çok kötü saplanacağız, en çok etkilenecek olanlar, yani, külfeti her zamanki gibi, dar ve orta gelirli, kör topal, kıtkanat geçinen vatandaşlara, okkalı gambur olarak yerleştirilecek. Euro ve dolar için önemli açıklamayı Almanya yaptı. Almanya, 2020 yılında Avrupa Birliği'nden ayrılan, İngiltere'nin neden olduğu kayıpları telafi etmek için AB bütçesine olan katkısını artırma kararını sürdüreceğini, bu gelişmelerin öncesinde dünya genelinde etkili olan ekonomik kriz ile ilgili. Almanya Başbakanı Olaf Schuchows'dan açıklama gelmiş ve bu krizin nedeninin Asya ülkeleri olduğunu kaydetmişti. Yüksek enflasyonun olduğu Almanya'da, uzun bir zaman aralığında, bu durumun, 2023 ve 2024'de de devam edeceği ifade edildi. Ekonomistler Konseyi Başkanı, Monika Schnitzer, karamsar bir yorumda bulunarak enflasyonun iki yıl daha yüksek kalabileceğini söyleyerek, faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini belirtti. Hem bu açıklamalar hem de, yıl sonu işlem gününde piyasalar biraz moralli, geçtiğimiz hafta, hava tatsız iken iyimserlik hakim oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan istihdam verilerinin beklentiler dahilinde gelmesi de, piyasalarda beklenen umutları yaşarttı ve düşüşler olmayacak. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.